Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün arkadaşlar sizlere Discord'da nasıl özel bir şekilde Tarih ayarlayabileceğinizi göstereceğim Bu kod benim değildir arkadaşlar Bu kodu ben Aldı Demir'den aldım zaten Kendisinden de izin aldık arkadaşlar Ve sesini aldıysam koyarım arkadaşlar Şimdi Gösterelim Bakın gördüğünüz gibi doğum günüm 19 Haziran 2021 diye yazıyor arkadaşlar 19 Haziran Salı hatta şöyle e, dilimi de hemen Türkçe yapasam ben İngilizcemi geliştirmek için İngilizce kullanıyorum arkadaşlar. Hemen Türkçe yaptım arkadaşlar. Dilimi ve gördüğünüz gibi cuma e, cumartesi 19 Haziran 2021 gördüm ki İngilizcem gelişmemiş. Neyse hemen e, şuradan tekrardan İngilizcemi bakın neredesin dil ha. English voice okay. tamam. Şimdi gençler bu kodu almak için ne yapıyoruz abi? Açıklama kısmında yani açıklama kısmında var ya dedim Discord sunucuma geliyoruz. Aradan buradan emojiye tıklıyoruz. Sonra buradan abone olmalı nasıl anılır kanalını iyice bir şekilde okuyoruz abi. Son videoya like yorum zorunlu bu arada. Hemen şöyle yazalım. Son video like yorum diyelim. Gene aynı şekilde abi son video like yorum böyle iki ses atabilirsiniz. Şöyle tek SS atabilirsiniz. Bu arada da abone ol tuşunun yanındaki bildirim çanını da açarsanız çok memnun olurum. Çünkü yakında bomba bir altyapı gelecek arkadaşlar. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar ee, kodu ben sansürlerim bilmiyorum. Diyorum. Sansürlerim ben kodu. E, hatta kodu da ben şöyle yazayım bana. Hemen şöyle. Tamam yazdım kodu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar böyle geliyoruz abi. Epoch. Pardon. Epoch converter yazıyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Epoch diye yazdık, ilk şeyde zaten çıkıyor gençler. Buradan hemen tarih olarak ayarlayacağız. Ben mesela hemen kendi doğum günümü gireceğim. Evet, sekiz, sekiz, beş, sıfır sıfır, on dokuz diyelim. Saati saat istediğiniz gibi sallayın, bir şey olmaz. Burada gördüğünüz gibi Epoch Stein diye çıktı gençler. Hemen şimdi şuradan e, kodumuzun arasına bunu yapıştırıyoruz. Sonra bu kodu kopyalıyoruz. Hemen geliyoruz abi user profile kısmımızdan. Şu kodu şöyle yapıştırdığımız zaman arkadaşlar. Aynen yanlış yapıştırmışım he. Dur. Heh bak. Zaten arkadaşlar şurada da direkt 5 Ağustos 2021 diye gözüktü arkadaşlar. Böyle bir şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani böyle bir videoydu. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra abone ol tuşunun yanına çıkan bildirim zilini açıp tümü yaparsanız arkadaşlar kanalımda bütün bildirimler size gelecektir. Videolarıma ilk yorumunuz sizde biliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.